Zihnimiz otoban gibidir. İçinde sürekli bir düşünce trafiği vardır. Zihnimize bir an için yukarıdan bakabilsek böyle bir görüntüyle karşılaşırdık. Gün içerisinde aklımıza geçmiş ve gelecekten binlerce düşünce akar. Bu enerji israfına neden olur. Şimdi bu enerjiyi geri kazanmak için iki elimizi dizimizde açıyoruz. Olabildiğince Dik oturalım. Herhangi bir yere yaslanmayalım. İki elimiz dizimizde açık. Zihnimizden düşüncelerin bulutlar gibi akıp gitmesini izleyelim. Hiçbir düşünceye reaksiyon vermiyoruz. Hiçbir düşüncenin içerisine girmiyoruz. Yavaşça gözlerimizi kapatıp Tüm dikkatimizi kendi içimize çeviriyoruz. Şimdi sol elimiz dizimizde açık, sağ elimiz kalbimizin üzerinde, kendi içimizden kendimize soruyoruz. Ben saf ruh muyum? Ben saf ruh muyum? İçsel enerjimizin, kundalin enerjimizin, elimizin altına geldiğini düşünerek, hissederek cevap veriyoruz. Ben saf ruhum. Ben ne bu düşüncelerim ne de bu şartlanmalar. Ben sadece sevgi dolu, saf bir ruhum. Şimdi sağ elimizle başımızın üzerine bastırıyoruz ve içimizdeki enerjinin, potansiyel enerjimizin kundalini enerjimizin tekrar bizim için çalışması için şunu tekrar ediyoruz. Lütfen bana aydınlanmamı ver. Lütfen benim için tekrar çalışmaya başla. İçimizdeki enerjiden... Tekrar bizim için çalışmasını istiyoruz. Sağ elimizi de açık bir şekilde bizimize indirelim. Tüm dikkat başımızın üzerinde olsun. Bir süre hiçbir düşüncenin içerisine girmeden meditasyon konumunda kalalım. Dikkatinizi ellerinize yönlendirin. Avuç içlerinde sıcak veya serin bir esinti var mı? Parmak uçlarında herhangi bir sinyal yani batma, yanma, karıncalanma var mı? Bunların nerede olduğu çok önemli. Bunları yorumlar kısmında paylaşırsanız gerekli açıklamaları yapabilirim. Şimdi online meditasyonlara katılabilir veya YouTube sayfasındaki detay videoları inceleyebilirsiniz. Web sitemizdeki dünya üzerindeki pek çok saygın üniversitede yapılmış çalışmaları da incelemenizi tavsiye ederim.